Merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Sevinelim adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, neden sevinelim? Çünkü İsa ölümden dirildi. Şimdi bu hafta İncil-i Şerif'in Yuhana Suresinin 20. bölümünden esinlendim. Daha geniş yani hani geçen hafta dedim ya e, Yuhana Suresinin 18 ve 19. bölümünden esinlenmiştim ama geniş anlamda ilham aldım. Yani e, İsa'nın dirilmesi ile ilgili bir değiş yazmak istedim. Pazar günü geldi çattı. Sabahın köründe etraflar hala karınlıkken Mecleli Meryem o kaya mezarına gitti ama varınca gördü ki mezarın kapak taşı girişinden bir yana kaldırılmıştı. Koşa koşa Simon Petrus ve İsa'nın çok sevdiği diğer halibini buldu. Sultanımızın naaşını mezardan almışlar götürmüşler ama nereye bilemeyiz dedi. Petrus ile öteki talip hemen mezara doğru yola çıktılar. İkisi de koşuyordu. Ama öteki talip Petrus'tan daha hızlı koşup mezara daha evvel vardı. Eğilip içeri bakınca keten bezleri orada yerde gördü ama içeri girmedi. Az sonra Simon Petrus da yetişip hemen mezarın içine doğru daldı. O da yerde duran keten bezleri fark etti. İsa'nın başına sarılmış olan peşkilin de oradaydı ama katlanmış halde diğer bezlerden ayrı bir yerde duruyordu. Mezara ilk varan o öteki talip de içeri girdi ve olanları bizzat gördü. Görünce de inandı. Çünkü İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini evvelden bildiren hak Kitaplarının kehanetlerini hala anlamamışlardı. Ta o ana kadar. Bu talipler sonra kaldıkları eve geri gittiler. Ve tabi devam ediyor. Ama bu olaydan çok etkilendim ve değiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Sevinelim ve sevelim, İsa ölümden dirildi, şükredelim ve övelim, İsa ölümden dirildi, şah efendim, dost efendim, İsa çalmıha gerildi, şah efendim, dost efendim, İsa ölümden Yaşam veren öldürüldü, öldürüldü ve gömüldü. Üç gün sonra geri geldi, İsa ölümden dirili. Şah efendim, dost efendim, İsa çarmıha gerildi. Şah efendim, dost efendim, İsa ölümden dirili. Yerimize ölüm tattı, şah mezarda ölü yattı. Üçüncü gün geldi çattı, İsa ölümden dirildi. Şah efendim, dost efendim, İsa çarmıha gerildi. Şah efendim, dost efendim, İsa ölümden dirildi. Ile biz de öldük, hem öldük hem de gömüldük Onun ile biz dirildik, İsa ölümden dirildi Şah efendim, dost efendim, İsa ha gelirdi Şah efendim, dost efendim, İsa ölümden dirildi Kervanım biz çoşa geldik. Bengi suya koşa geldik. Pattık, içtik Başka geldik. İsa hürmünden dillir. Şah efendim, dost efendim. İsa çarmıha gerildi. Şah efendim, Mustafa efendim. İsa hürmünden dillir. Şah efendim, Mustafa efendim. İsa çarmıha gerildi. Şah Efendim, dost Efendim, İsa ölümdendir dost. Evet de biz de İsa'ya inanmışsak biz de öldük. İsa ile birlikte çarmıha gerildik, öldük. İsa ile birlikte de dirildik yeni bir hayata, artık daimi hayata sahip olduk. Bizim başarımız değil, bizim hak ettiğimiz bir şey değil. Tamamen lütuf, tamamen merhabet.